Merhaba arkadaşlar. Ee, lütfen bu kanala abone olursanız sevinirim. 6 6. ikinci kanalımın linki vardır arkadaşlar. Hanına kanala, kanala abone olursanız sevinirim. Bu videodan sonra küçük bir fragman başlayacaktır. Daha katılmayı, aşağıdan abone olmayı unutmayın. Görüşmek <gülüyor> üzere bay bay. Evet arkadaşlar ben e, fragman yapmayacağım o. O yüzden de yani, hem sadece abone olmak için abone olmayanları bir bilgilendirici video yaptım çünkü 127 150 tane abone olmayan kişi var. Lütfen onlar da abone olursa sevinirim.